Evet sevgili dört değeri kardeşlerim yayınımız başlıyor epeydir bir canlı yayın yapmamıştım seçim oldu seçime bir hafta kala her şey durdu yani isteğim gerçekten e, güzel bir yayın gerçekleştirmek dört değerli işçi kardeşlerim sürpriz oldu biliyorum Şükür kavuşturana inşallah güzel bir yayın olacak. Bütün sorunlarınızı dinleyeceğim. Bayramı nasıl geçirdiniz? Promosyon almayan arkadaşımız var mı? Bunun yanında ee, bayramda nöbet tutan arkadaşlarımız var mı? İyi mesai ücreti aldınız çünkü. Bu aylıklarınıza yansıyacak. Evet sevgili dört değerli kardeşlerim, güzel bir yayına başladık, coşkulu bir yayına başladık. Sorularınızı bekliyorum. Sizi üzen şeyler oldu mu? Maaşlarınız nasıl yattı? Hoş geldiniz Sayın Uzan, Sayın Oğuz, Sayın Abdullah, Sayın Hamdi, Sayın Zölküf. Saygılar. Arkadaşlar bugün e, özellikle bir video attım e, apar topar PC başında değildim. E, şunu iletmek istiyorum sizlere: Seyyanın zam artık bir gerçeklik. Şimdi ben niye e, Ocak yani Aralık'tan önce bunu söyledim? Onu da siletiyim. Seyyanın zam şimdi birçok sendika ve STK'nın gündeminde dahi değil. Hiçbir YouTube kanalında gündemde değil. Ama seyhanen zam bir gerçeklik yüzde dörtlük zam arkadaşlar 4 d çatısı kuruldu ya bunun zam bir profili belirlenmesi için sembolik olarak konan bir rakam hükümet 4 c'ye gösterdiği önemli ihtimamı kesinlikle 4 d'ye de gösterecektir çünkü enflasyonun şu anki ibresinde yüzde dörtlük zam yok olmuştur bu zaten görüşmelerde özük haklarınız genişletilirken Mutlaka gündeme gelecektir de seyyane zamın yüklü elle tutulur bir oranda olması için ben bu başlığı açarak kamuoyu oluşturarak hükümete ve meclise yeni seçilen bürokratlar ve vekillerin atanan vekillerle işte at, atanan bürokratlarla seçilen vekilleri ziyaretimizde mutlak ve mutlak dile getireceğimiz en önemli hususlardan birisi. Ben ne kadar çok bu konuyu kaşırsam, 150 lira gibi bir rakamdansa 250 TL'lik seyyane zam iş görecektir. Bunda STK'ların daha çok ses getirmesi ve toplu görüşmelere katılan ve hükümetle görüşmelere katılan sendika temsilcilerinin özellikle seyyane zam almanızda çok büyük itenek teşkil edecektir. Çünkü kamuoyu oluşturdum. 150'nin az ol, olacağı intibasını vermek istedim. Milli Savunma Bakanlığı gerçekten şaşırtıcı. Şöyle e, saygılar arkadaşlar. Evet hızlıca bakıyorum sorularınıza. E, promosyon şöyle. Milli Eğitim'de arkadaşlar bilginiz olsun çok fazla sayı görmediği için dörtteyler bankalar promosyon vermeye yanaşmıyor. Ben görüştüm. Bana verdikleri imaj bu. Bilginiz olsun. Ee, i̇nşallah bunu çözmek adına Milli Eğitim Müdürlükleri devreye girer, bakanlık devreye girer. Çünkü yukarıdan talimat oldu mu bu işler daha hızlı olur malumunuz. Hamdi Bey 2020'ye kadar %4 zam ek zam olarak görünün. Ana zammını seyyanen zam, enflasyon, park zammı olacak. Bunu buraya yazın. Ama seyyanen dişi doldursun o zam. Saygılar demiş. Evet Taner Bey. Evet. İl Sağlık Müdürlüğü promosyon. Sizin de sayınızı İl Sağlık Müdürlüğü bazında az mı buluyorlar diye onu yarın sormak istedim. Pardon pazartesi sormak istiyorum. Şunu da söyleyeyim size. Şimdi ben sizin sorunlarınız için ilgili kurumları arıyorum ya. İlgili kurumlarda şu anda yeni dönemde değişen görevleri değişecek bürokratlar var. Şu anda kapalar tamamen orada. Sizi sorduğunda ne kadar sağlıklı bilgi verecekler onu merak ediyorum. Çünkü yeni sistemde, şekillenen hükümet sisteminde mutlak ve mutlak bürokrasizmde değişiklik oluyor. Kafaları orada yani. Devlet su içleri hala promosyonlar. Sayınız ne kadar Oğuz Bey? Gene iyi Erhan Bey yani az para ama ne yapalım 1-200'den aşağı olmamalıydı Erhan Bey. Belediye çalışanları ayrı bir başlık altında alacağız. Çünkü belediye çalışanları için çok yoğun bir program yapacağız. Belediye çalışanları için onların 4D çatısı altında geçici işçi ve benzeri isimler kullanıyorlar birçok yerde. Belediye şirketlerine gerçekten çok önem arz etmemiz gerekiyor. Çünkü biraz maaşlarda ve benzeri şeylerde belediyeden belediyeye çok sıkıntılar yaşanıyor. Benim gönlümden geçen Belediyenin maaşlarını daha çok merkezi bütçeden çok sistemli yatırılması. Buna bir formül bulunması. Hayırlı geceler Toprak, Sayın Toprak. Belediyeler için ayrı bir yayın yapacağım. Onun müjdesini veriyorum. Yarın ayrı bir yayın yapacağım arkadaşlar sabahleyin. Ve müjdesini de vereyim. Onunla ilgili büyük bir kamuoyu oluşturacağız. Yani hangi yayın yapsak bir kurumla alakalı orada ses geliyor. Milli eğitimde yaptığımız gibi. Ya devlet hastanesi Sayın Hamdi Bey az gerçekten. Yani bire üç aldın arkadaş. Ee, iki gün tuttun. iki gün tuttun. Altı günlük ücret alacaksın. Emin Bey. Yani 250 yüz arası para alacaksın Emin Bey. Devlete yapılanlar, yapılan içi toplu sözleşmelerde dört olarak bizler bundan yararlanacak mıyız? Hangi kurumdan Neslihan Hanım? Arkadaşlar videoma beğeni atıyor muyuz? Unutmayın bakın abone olmayanlar da olsun Mustafa Kayalı selam selam efendim selam Ünal. evet buyurun ünvan değişikliği şöyle Mehmet Bey ünvan değişikliği konusu ve benzeri konularda gündeme gelecek özlük haklarınızla ilgili konular gündeme gelecek yakacak parası ve öğrenim parası çocuk parasında zamlar gelişecek bunlarla ilgili iyileştirmeler zamanla yapılacak çok uzak zaman değil Şöyle elinizle yukarıya ufka baktığınız anlamında değil. Çok yakın zamanda olacak. Milli eğitimde çalışıyoruz demiş Sayın Kayalı. İyi çalışmalar. Bu sene çıkmadınız şükürler olsun. Ee, Edip Hanım emekli olayım yeter. Olur mu? Yarın bir de maaşlarınız şu alırsa. Ana kadro ayarına gelirseniz haklarınız bu sefer olmak istemeyeceksiniz. Gökhan Bey. Milli Savunma Bakanlığı'na gerçekten çok mahcubum. Bir arayamadık. Gerçekten mahcubu zordu konuda. Aramamız lazım. İnşallah e, Gökhan Bey e, siz de beni takip etmeye devam edin. İlgileneceğim. Merhaba demiş Sayın Akçan. Hoş geldiniz. Sayın Toprak, belediyeler ne zaman iyileşme olacak? Ya belediyeler çok çetrepelli bir konu. Şimdi önümüzde de yerel seçimler var. Yerel seçimlerde özellikle bu konuyu çok domine etmemiz lazım. Niye domine etmemiz lazım? Belediye çalışanları bulundukları şehirlerde oy verme yönünü etkileyebiliyorlar. Çünkü akrabaları oluyor arkadaşlar. Genelde diğer konular gibi değil. Belediye çalışanları yüzde 85'i bulundukları şehirlerde istihdam ediliyorlar ve yüzde doksanı. Bu ne demektir? Belediye çalışanları ne kadar çok kazanılırsa o kadar orada o parti oy alır. Bu konuda iktidara da bu konuda özellikle bazı düşünceleri ileterek tüm belediye çalışanlarının en güzel hakları kavuşması açısından bu seçimi çok iyi kullanacağız. Haklarınızı alacaksınız. Ramazan bayramında ikramiye aldık. Evet. Ne ikramiyesi aldınız? Hangi kurumdunuz Sayın Atakan? Mehmet Cengiz. Merhaba hocam. Seneye milletim mi, 12 ay olacak mı? Bana milli Eğitim'deki yetkili, atama dairesindeki yetkili arkadaş öyle söyledi. Ee, 12 ay olacak Allah'ın zile dedi. Sıkıntı yaşamayacağız dedi. Kaloriferciyi mesleki vasıf tanımadı. Paza mesai verilmiyor. Bunlar da dile getirilecek. Hangi işi yapıyorsanız yapın. Genel o işle alakalı bir vasıfta değerlendirmeniz şart. Evet Nesim Hanım. Dört denen halen taşeron işçiler gibi görülüyor. Bir türlü... ya, Nesim Hanım şunu söyleyeyim size. Her şey kişide biter. Mesela hala ben duyuyorum. Hala duyuyorum. Kadrolu bir işçinin, bir memurun hala cikletini sigara alma, sigarasını almaya giden, hala kadrolu güldüğünde gülen, ya gülme, gülenecek bir fikr anlatmıyor kadrolu. Ama gülüyor. Neymiş hala o üstün mertebede o kadrolu ben taşırıyorum ibretini. Ya siz kendiniz inanın, başınız dik dursun. O zaman hopli hopli size saygı duyacaklar. Siz hala içinizde sigara ve ciklet almaya gidenleri durdurun kardeşlerim. İspiyon yapmaya gidenleri durdurun. Böyle insanlar var. Kendini geliştirmemiş. Sadece yalakalık asalaklığıyla kendini bir yerlere getirmek isteyenler var. Yani bu konuda gerçekten duyarlı olalım. Bunu inovatik çalışmalarımız özellikle taşeron çalışmalarımızda bayan kardeşlerimizle sözleniyorum. Kendinizi bilgisayar alanında yazışma alanında haklarınızı öğrenme alanında geliştirin arkadaşlar yemekhanedekine de bunu söylüyorum neden söylüyorum çünkü arkadaşlar bakın bir yerde yükselmek kendi çabanızda olmalıdır diğer nedenlerle yaptığınız yükselmeler geçici kalacaktır hiçbir zaman asalaksal yalakalık hiçbir zaman kalıcı olmamıştır daha çok demonize eder siz zaten o durumdan dolayı yalnız kalırsınız Zayıf düştünüz de çok bulanırsınız arkadaşlar. Salı Bakanlığı promosyon nerede? Salı Bakanlığı verdi bayramdan önce. He, promosyon mu? Arkadaşım yani o gerçekten hastane çok mu küçük? Sayımı az anlayamadım. Vermesi lazımdı. Nisan'da yatmış olması lazım Ümit Bey 5 günlük ikramiyelerini. Tekirdağ Belediyesi'ni aramıştım yatıracağız demişlerdi. Belediyelerde hiç bir şey verilmedi verilecek mi? Belediyelerde verilecek arkadaşım. Beş günlük ikramiye verildi. Bundan sonra da aklınızı alacaksınız inşallah. Kurban bayramından önce 705 TL haçlık alacaksın Atakan Bey. 52'ye düşüyor verginin beraber. Özcan Bey promosyon için Çiğli Devleti hale alamadık. Yani işte kurum görüşmesi lazım. Bankayla görüşmesi lazım. İşte seyyaren zamları falan gelecek Fazlı Bey. İkramiyeler, teydiyeler yıl içinde yatmaya başladıkça 12'ye böldüğünüzde bu rakamı bulacak Fazlı Bey. Durban da bayram açtı alacaksınız. İşte onunla ilgili net bir duyum yok arkadaşlar. Ödenek durumu söz konusu. Bu yıl apar topar bir kadro verildi. Onunla ilgili yakın zamanda bilgi alacağım. İşte kadroların oturmasını yeni hükümet sisteminde bürokrasi şu anda biz yeni deniyor veya güven tazeliyor bürokrat. Onun için biraz bekleyelim. Bir hafta on gün daha bekleyelim. Tam net bilgiler için. İnşallah olacak Mevlüt Bey. İnşallah Erdem Bey. Yani bu konuda idareyle görüşebilirsek ne mutlu bize. Belediyelerin durumu için ayrı bir... Arkadaşlar bakın belediyeler durumu için ayrı bir yayın daha açacağım. Belediye kardeşlerim. geçtirelim. İnanın bu olay çok önemli bir seçim var. Elinizde çok büyük koz var. Evet Atıkan Bey. Biz de belediyede çalışıyoruz. Hayırlı çalışmalar. Şu an çalışıyor musunuz? Adana Büyükşehir Belediyesi maaş ödenmiyor. Ha, ya. Anadolu, Adana Belediyesi 30'da bir ödeme yapacaktı. 30 Mayıs'ta. Ya kısmı maaş verdiler. İnşallah bir an önce yatar ya. Meslihan Hanım inşallah yatar çünkü Adana'daki bu durum gerçekten içler acısı, üzüntü verici. İnşallah Sayın Başkan ve ekibi yen önce bu konuda e, sizlerin duruma en yakın onlardır, sizin sıkıntınızı en iyi gören onlardır. Olmasa da gene sorarım Adana'ya sor, aradım sormuştum. Muhtemeleni Abdullah Kofraz. çok teşekkürler. Tokat Deri Tasarısı promosyonu ve Tokat Devlet'teydim, e, Tokat, Devlet'teydim. E, Tokat Devlet'teydim birkaç gün önce de. Keşke şey yapaydık yani üniversitedekiler yatırmış 650 yatırmış fazlı e, bey. Gazi Osman Paşa 650 yatırmış. Az yatırmış. Gazi Osman Paşa'dan 850 bekliyordum. Fazlı Bey, Tokat Devlet'teki bütün sekreter kardeşlerimize, çalışan tüm dört değerli kardeşlerimize selamlarımı iletiyorsun. Bana abone olacaklar. Hemşehrilerini yalnız bırakmasınlar. Fazlı Bey. Gülmez, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı. Evet, biliyorum Mevlit Bey. Ya Murat Bey, bakın. Ben kafadan sallamıyorum. Şimdi bazı kanalların tetikçileri var. Bana veriliyorlar, veriştiriyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Ya kardeşim 4C'ye 970 lira alıyordur. 2 lira, 2,5 lira memurlar 3 lira aldı dönem 970 lira alıyordu. Ek ödümesi de yoktu. Bir ay ücretsiz izin vardı. 4C'ye o kadar çok baskı yapıldı ki bir ay o hakkı tanıdığında 12 ay çalışmaya başladı. Maaş çok zam azdı maaşı düşüktü. Ya seyyanın zamı oldu. Her sene seyyanın neredeyse zam yapıldı dört cye Şu an dört cnin durumu gerçekten çok iyi. 4 de aynı takısı bu işte. Çok teşekkürler Sayın Gürsü. 12 ay olacak Mevlüt Bey. Olacak. Bana denilen bu. Ben bir 1,5 bayram çalıştım ne kadar olur? 1,5 ee, gün çalıştıysam ya yani yaklaşık e, alacağım parada hmm, bakalım yani yüz bilmiyorum yani bir buçuk gün yani değişebiliyor arkadaşım. 180 lira bilmiyorum işte. Nesim Hanım üniversite ne kadar yattı size? Ya şöyle promosyonlar Ankara'dan talimatlı değil ha. Bunu bilin ama. Promosyonlar nasıl yatıyor biliyor musunuz? İdare bankayla görüşüyor. Bazı kuruluşlarda da tüm kurumların adına bakanlık görüşüyor, müsteşar görüşüyor, ihale yapıyor. Erdem Bey, burası sohbet yeri değil. Lütfen, lütfen arkadaşım, burası sohbet yeri değil. Evet. Tamam. Ee, Doğan Bey Bismil Belediyesi'ne hala promosyon verilmedi Ve hala SGK primlerinde 4 ağlı gözüküyoruz Sebep nedir hala anlamış değiliz demiş Bismil ee, Şöyle 55-10 kanuna göre çalışıyorsunuz Belediye kardeşlerim 55-10 kanuna iççi kanuna göre çalıştığınız için 4 ağ görüyorsunuz Yanlışlık yok onda Hocam kale yolları kantar hala promosyon alamadık ya sayınız az olduğu için bankalar anlaşmaya yanaşmıyor Mehmet Şık. Ne kadar sayınız? Şirket nasıl anlaştıysa hastaneli devleti o anlaşmada devam ediyor. Hmm. Ya zaten mevcut maaşlarınızla geçtiniz. Siz bundan sonra kabın su almasına bakın Sayın Hamdi. İyi çalışmalar demiş Sayın Inez. Çok teşekkürler. Mehmet Beydan Okulda çalışan güvenlikçilerin akıbeti ne olacak? Kadro birisi var mı ya şöyle Mehmet Bey, toplum yararına programı benim yumuşak kalın olan bir konu. İşgül üzerinden birçok kuruluşlarda çalışıyorsunuz. Toplum yararına olan projelerde ben sizin sözleşmelerinizin mevcut gerçeklikler ışığında süreli yapıldığı için ücretsiz izne çıkıyorsunuz. 3,5-4 ay alıyorsunuz galiba ücretsiz izindesiniz. Ya benim gönlümden geçen, e, e, THP'lerle alakalı da yani toplum yararına proje alakalı da ya ayrı bir yayın yapmak ve kamuoyu oluşturmak. Benim temennim o. Siz, sizin durumunuzda gerçekten çok e, ihtiyaç çünkü kadın sığınma evinden hanım kardeşlerimiz hayata o evlerden kurtulma adına en azından kendi hayatlarını kurma adına milli eğitimlerde falan çalışıyorlar. Ama 3,5 aylık 4 aylık dönem bu bayanlar tekrar eve dönmek istemiyorlar. Aldıkları maaş zaten onların o dönemi bitirmesine yetiyor. Kendilerine yetiyor. Ev tutuyorlar masraf yapıyorlar. THP'li kardeşlerim, Bünyamin baş, bizim belediye hala resmi, tatil bayram mesajlarını birebir veriyor. Hangi belediye, Bünyamin Bey, öğrenmek istiyorum, sormak istiyorum. Teşekkürler demiş Sayın ben teşekkür ederim. Tabii ki Yusuf Bey, bana dedi o, çok kararlı dedi ya, maliyeyle bu pazarlığı yapan milli Yani bir ay vizeyi arttırmıştık ya, gelecek sene uğraşmayız inşallah dedi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, beğeni atmayı unutmayın videoma. E, Atakan Devahir, kamu belediyeleri Büyükşehir Ramazan ayı ikramiye aldı, kurban da olacak mı? Şöyle Atakan Bey, 75 TL'lik şey, 52 TL'lik bir bayram aşağı alacaksınız. Murat Akçan, milliyetimle kadro aldık ama başka gözüküyor. 55 kanuna göre çalışıyorsunuz, 4 ağır SSK'lı işçisiniz, geçici işçiydiniz, inşallah sürekli olacaksınız Sayın Akçan. Promosyon 725, çok düşük. Hastane yardım aldım bankadan onu öğrenmek lazım. Evet Sayın Kendi, Selam. Hoş geldiniz. Sayın İpek, selam başkanım. Bizim belediye Şubat, Ocak, Mart maaşları vermedi. Hmm. Hangi bir İstanbul'da bir belediye mi bu? Sosyal haklar verilmedi. Nisan ayında 15 günlük maaşı yatmadı. Sadece 2 aydır çıplak maaş aldık. Ne kadar aldığınız Sayın İpek? Hangi belediye Sayın pek Peki daha belediye ikramiye yatmadı daha. Ya, Ümit Bey, Nisan ayında almadınız mı 5 günlüğü? Arayıp sorayım. Arayıp sorayım yani. Yatmadım. Nisan ayında biraz fazla maaş aldım mı? Hatırlamaya çalış Ümit Bey. Sarıboşoğlu selam. Hoş geldiniz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalımız şu anda şu daha çok arkadaşımıza ulaşsın. değerli kardeşimize. Bu sene yıllık izin kullanabilir miyim? Bir yıllık doldu oldu mu Sayın Kayalı? 12 yıllık telefon e, tel of kent kadro aldım. Kaloriferci sekizde çalışacak bulunduğum okulda kaloriferci tek benim. Allah kolaylık versin Sayın Kayalı. İhtiyaç dahilinde seni çalıştırabilirler. Tabii ki daha başka bir birime geçmen için orada başka bir dörtleri kardeşimizin olması lazım. Evet Sayın Sarıbaşoğlu. Taylan Güçmen kaç tane tedi aldı bu sene? Ya kurumla kuruma değişiyor Sanitaylan Bey. Yani Hakan Bey gerçekten bu konuyla alakalı ilgileneceğiz. Güvenliklerin özellikle gece mesaisinin yüzde ee, yani yüzde yani, yani yüzde olarak arttırılması konusunda kanun çerçevesinde kesinlikle konuşacağız. Gece mesai farkını isteteceğiz. Sizin çalışma şeyiniz biliyorum sistemini. Önümüzdeki sene öyle bekliyoruz Sayın Bavla. Evet Sayın Kendir buyurun. Evet Sayın İpek bizim belediye şirket müdürü ve güvenlik amiresiz taşeron musunuz diyor. Taşeronsunuz diyor. Kadro yok diyor. Ya şöyle bir şey İsmail Bey. Şimdi e, böyle durumlarda biraz insanlar nefislerine göre davranıyorlar. Sizi o dönemki pozisyonunuzda görmek istiyor. Sizi zapt edemeyeceğini düşünüyor. Ee, bazı konularda sizin ee, daha baskın çıkıp her şeyi kabul etmeyeceğiz düşünerek savunma mekanizmasını göre davranıyor. Belediyelerle ilgili yaptım yayında bu konulara çok iyi değineceğim mutlaka. Tamam ben yazmıştım size Sayın Sevgi Tamam bakarım. Hayırlı akşamlar Sayın Gül. Arkadaşlar abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın videoma lütfen. Bazı belediyelerde taşıran farkları maaşlara yansıdı bizde yok. Hmm. o konuya da deneyeceğim sanır ulu baş bakalım neden bodroları isteyeceğim arkadaşlardan isimlerini falan kararlayıp yollayabilirler mailden evet sayın meydan İnşallah thp'lerle alakalı ayrı bir yayın yapacağım onunla ilgili de ilan yapacağım senin gözün kulağın benim yayının din sesinde olsun mutlaka bilgi gelecektir sana canlı yayına ilgili promosyon olamadık kocaman üniversite hastanesi hangi üniversite bu Ümit Akdemir yatırılmadı demiş. Ne yatırmadı Unuttum ben Ümit Bey. 112 şoförleri çalışma saatleri şöyle. Bu konuyla alakalı da görüştüm. Yaklaşık arkadaşlar 2019'dan sonra iyileştirme olacak Sayın Abdullah Bey. Bu konuda gündeme kesinlikle gelecek. Önemli bir birimde çalışıyorsunuz. İbedi bir birimde çalışıyorsunuz. İyi yayınlar. Bu son 4 ay vergi mi nasıl olacak? Kesinlikle olacak Burak Bey. Artık kesinlikle aylarına yaklaştık. Kesinlikle aylarına yaklaştık. Temmuz ve Ağustos'ta kesintiler maaşa göre oluşacak. Kurum haberimde 52'den başka alacağız. Bu ne zaman haberin dolu gibi. Tabi alacaksınız. 52 TL hesaplarınıza yatacak Sayın Göl. Yani e, özellikle e, yani demek istediğim şu. Özlük haklarınızda artış olacak. Yani özlük haklarınızda artış olacak. E, ve bu özlük haklarınızdaki artış her geçen sene artacak. Yani her geçen sene artacak arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum size. Yani özellikle belirtmek istediğim husus bu arkadaşlar. Ne demiş diğer arkadaş? Asalet ve şöyle Osman Bey özlük haklarda bu konularda oturacak zamanla ve bununla ilgili alakalı yeni yönetmelikler yayınlanacak. Özellikle bir de öğrenimle alakalı mesela maaşa yansıma gibi durumlar var ya. Bunlar zamanla e, özlük haklarınıza geçecek Sayın Osman Bey. Bismil Belediyesi hala işçilere promosyon ödenmedi. Ya bankayla görüşüyor, bankayla arasındaki durumu sormak gerekiyor. Sendikanın sorması gerekiyor. 55 ona göre geçtiniz. Yani bu konudan dolayı soracak bir şey yok. Siz 55-10 iş kanunu göre çalışıyorsunuz. Milli eğitimdekiler de öyle sayın Doğan hmm. 164 tane 164 ne yatırdılar ağabey onu anlayamadım sayın Çakar. Evet Muhammed Yıldırım aleyküm selam. Beykoz'daki sıkıntıyı biliyorum arayamadım kusura bakmayın. İnşallah aramak kısmet olur Muhammed Yıldırım. Biri bir öğrenmem lazım. Fatih Kaymaz. Ee, Sayın Doğan Aydın. Evet onu ördüm. Göç İdaresi. He, göç İdaresi'ne maaşlar yatmaya başladı mı arkadaşlar? Onu yazar mısınız hemen? Büyük şehirlerde. Küçük şehirlerde kemen yattı da. Ben Göç İdaresi Genel Merkez'de görüşmüştüm de. Göç idaresinde maaşlarınızı almaya başladınız mı? Bayramda onun içinde yattı mı Göç İdaresi maaşlarınız? Almayan var mı? İyi Allah bereket versin. İldiz, Yılmaz. Enflasyon farkı bak yanlış anlamayın. Enflasyon farkı gündeme gelecek. Çünkü %4'lük zamınız çok düşük ya. Mutlaka gelecek. Kredi kartlarını pek şey yapmayın arkadaşlar. Harcamama yapmamaya çalışın. Banka aldığınız 3 kuruşu da faizi almaya çalışmasın. Lütfen biraz itidarlı olun. Size nasıl cimri davrandı bankalar? Biliyorum ihtiyacınız var. Olabilince kredi kartını çok kısıntılı harcayın. İki gün çalıştınız Fatih Kaymaz. Çok güzel. Ee, daha fazla mesai alacaksınız. İşte yıllık izinle alakalı aynı statik şey uygulanır. 1 ile 5 yıl arası 16 gün. 5 ile 15 yıl arası 22, 22 gün. 15'in üstü de 28 gün izin olacak Mehmet Bey. Bunu bir araştırmak lazım Sayın Muhammed Bey. Evet Sayın Fatih Kahmaz. Göç İdaresi demişsiniz. Maaşları aldınız mı? Onu soruyorum. Onun için ne yaptığımız? İki, iki, e, Sayın Utku aldığımız maaş 1800 TL. Tipi sekürenin yanında çalışan arkadaş atanarak bir o dört ay geçmiş 3000 TL alıyorlar. Dalga geçiyorlar bizimle. Resmen bu bu kadro. Utku Bey. Hayatta insanlar unutmayın. Her zaman bile yarış içindedir. Bu kesintili anlık Geçici olan durumlara fazla takılmayın. Bu durumları hepimiz yaşadık. Ben de çekirdekten geldim. Taşerondur, sözleşmedir, kadrodur. Bu durumları lütfen kafaya takmayın. Yakın zamanda aynı aldığınızda olacak. Bu tür muhabbetler geçmişte bir an olarak kalacak Utku Bey. E tabii ki öyle bir para olmaz. 250 liralık promosyon olmamalı. Sayın Çakar. Evet Abdullah Özgür bununla ilgili durumu ileteceğiz. Mutlaka emin olun. Necmi Bey hizmet alımı yönüne döndürdüler sizin mutfak işlerini. Onunla ilgili ne yapıldı bilmiyorum. Hizmet alımı olarak gidiyor. Eğer e, 4 geçmediyseniz Necmi Bey. Ömer Ünal zam var mı demiş. Zam ben 2019 başında sen yanan bekliyoruz Sayın Ömer Bey. Batman Adalet Sarayı'na inşallah şey yapalım, emekleriniz çok büyük, çalışıyorsunuz, gecenizi gündüze katıyorsunuz. İnşallah e, adliyelerdeki bu duruma da ilgili ayrı bir yayın yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Evet, ikramiye. evet Sayın Gül anlamadım. Sayın Anes belediyeye hediye verecek mi? Belediyelerde şu an durumlar oturunca belirgi vereceğiz. Ekim'de alacaksınız ikinciyi, Taylan Bey. Tolga Canser ya atladıysam kusura bakma. İnan bakalım. Tolga Ser'i atlamışız ya. Tolga Ser kusura bakma. Onu bir tekrar bir hemen sorabilirsen sevinirim. Evet. Ömer Ünal izin yok belediyelerde demiş. O kullanır bak Lokal uygulama bence. Ya var Jones Canser Bey lütfen. Bir soruyu yazar mısınız? İnanın ben okudum biliyorum veya ben söyledim siz duymadınız. Anlamıtköy Belediyesi evet. Selamlar Anlamıtköy Belediyesi'ne. Çalışma saatinize göre izin ayarlıyoruz idare Kemal Bey. 45 saatin içerisindeki duruma göre. Yok yok tediye yok. 52 lira alacaksınız Sinan Bey. Bakalım bir saniye. Tamam. Tolga Bey biz enflasyon farkına ezdikten sonra bizler ne verilirse versinler aşağı düşecek. Şöyle Tolga Bey mutlaka şey alacaksınız yani zam. Zaten sizi domine eden oldu o olacak. Yüzde dördük zam var ya yüzde zam sizi zaten şey yapmayacak yani iriyecek o zam yani enflasyon biraz gerçekten arttı. Sebzelerin fiyatlarını görüyorsunuz. Belediye işçileri bir düzene tam otursun arkadaşlar ilavet hediye de olacak. Hayır hayır bayrama bir şey yok arkadaşlar 52 lira bassan hangi Sinan Bey? Necmi Gümüş'le iyi akşamlar. Hangi kurumdan Necmi Bey? Kusura bakmayın unuttum. Ya Tolga Bey bakın bir şey söyleyeceğim size. Uzun zamandır 4A'yı, 4B'yi, 4C'yi izliyorum. Bunlar da yani her, özellikle 4C, 4D ayarından bile kötüydü ya. Ya siz 12 ay çalışıyorsunuz milleti hesaba katmazsak. 970 lira alıyordular. Kaç sene önce. O kadar güçlü dile getiriliyor ki bu durum. Ben bunu öne çektim. Kamuoyu oluşturduk. Sendik alana, meclise her yere zaten bunu üretiyoruz. Lütfen arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar ben bir çay alıp geleceğim. Geldim arkadaşlar, geldim. Evet. Şey yenen yani gibi durum Tolga Bey'yi e anlatmış oldum. Çok da güçlü, çok güçlü, çok güçlü ihtimal. Yüzde dörtlük zamdan bir şey olmaz arkadaşlar. Hiçbir zaman da böyle bir şey yapılmadı. Çok çok düşük maaşlara böyle şey katkılar, emekliye daha iyi yapıldı Sayın Tolga Bey. 52'ler alacaksınız. Sayın Güzel Milli eğitimdeki bu durum çok sıkıntılı İril görüşmek gerekiyor Promosyon Vay e, aldığınız parayı alırsınız Yani eğer kurbanda Eğer nöbet tuttuysan iyi para alırsın Selam Sayın Cengiz Sigara yakayım arkadaşlarım bir saniye Altyazı Evet Sayın Güzel Kurban Bayramı'nda TD ödemesi hayır hayır yok Duruma göre Ödenek durumlarına göre açıklayacağım Zaten yayının başında izlemediniz de Belki Sayın Mahmut Bey Ücretler var ya Yani bu TD'yi e, beklediğiniz şeyler Yeni bürokratlar da geliyor Onlardan bilgi almaya başlayacağım 8'indeki ikramiyeleri ben size müjdelemiştim Aylar öncesinden İncir ağabey selam Arkadaşlar şey yapıyor musunuz? Beyin attık değil mi? Beyin atmaya yok Evet Sayın Tahir Bey İbni Sina Hastanesi maaşım 2400 Allah bereket versin Teşekkürler Sayın İncir Bey İncir ağacı RGS'de Üniversite Hastanesi promosyon almamış İlginçtir Gerçekten büyük bir hastane köklü bir hastane neden acaba soru soru onu verceğiz kaçmaz orada arkadaşım da var yani arkadaşım dedim erciyes de bir yakarımızın arkadaşı var ondan soru, sorduralım bakalım Ondan sonra olmazsa ben devreye giderim o da çekilebilir belki Promosyon üç yıllıksa düşük sayın Tahir Bey. 630 yapmış birçok yere evet. Ya düşük tabi, hani rakama baktığımız zaman gerçekten düşük. Hayır yıllık yüzünden ücret niye kesilsin ya? Öyle bir şey yok. Ama şu olabiliyor, yıllık yüzünde yol parası falan bu kesintiler olabiliyor, evet. Ben ana maaştan diye düşündüm. Yemek verilmiyorsa vermeleri gerekiyor Sayın Umut. 3-250 lira günlük vermeleri gerekiyor. Net yemek ücreti. Vergi kesintili. Hayır, hayır. Sayın Gülüm, sadece 52 lira para alacaksınız. Kurbanda. Onla ilgili çalışma süreniz, işe giriş süreniz, ee, birçok e, bilgiyi alayım ki sağlıklı bilgi vereyim Sayın İncir Ağacı. vesel Avcı kaç saat çalışıyorsunuz? Saatinizi doldurmayıp hafta sonu sizi o boş saatlerde değerlendiriyor olabilirler. Saatinizi bilmem lazım. Eğer fazla çalıştırıyorsalar resmi olarak kurumdan bilgi edinmeyi isteyip onların geri adım atmasını sağlayabiliriz. Plus Antalya 8 yıl Milli Eğitimle çalıştım. Yılmaz Evet Salih Bakıcı Çaşkırmış. İnşallah çok iyi. Sayın Yılmaz. 190 liralık promosyonu güle güle harcayız. Yani bankaya verin. Diğeri daha iyi ya. İhtiyaçlarım varmış o kadar. 400 liradan aşağı promosyon mu olur yıllık ya? Kullanmayın kredi kartlarını ya. İsa Bey, ben yayının başında anlattım. %4.90 başta sizin bu işin adını konarken öyle şifa verilmiş bir rakam. Size mutlak ve mutlak. Enflasyon farkı ve bunun yanında seyyanın zam seçeneği masaya yatacak. Yani mutlak mutlak bir gereklilik. Evet kesinti oluyor Santaydan Taylan. İşte kanun ve üretmelik öyle Sayın O zaman olmaz Sayın Adnan. Tabii ki Sayın Paşa amacımız bu burada. Canlı yayınlarıma başladım. Sizlere kavuştuk inşallah. Yüzde 40 alıyorsunuz. Çok güzel. Birçok milli eğitimi yapmadı Sayın Yalçın Erdoğan. Eş durumu tayin için arkadaşlar 2019 başını bekliyorum. O da sesine sunulacak ya, hükümete. Yani eş durumunu bekliyorum. Biraz erken diyeceksiniz ama 2019'un başında bekliyorum. Çünkü çok büyük vekitti. Ama kurumlar istemiyormuş. İyi. Konya ödemeye başladıysa iyi ya. <gülüyor> yani, sayın Kiraz, İnşallah devamı gelir. Çok teşekkürler Sayın Güzelci. Sağ Teşekkürler Sayın Turan. Aleyküm Selam Sayın Yılmaz. Selam Koca Bey. Denizli Devlet Hastanesi'nde de yok promosyon. Ya aldınız ya Denizli Devlet Hastanesi'ndeyim geçen. CD yatmadı mı size? Bayramdan önceki pazar günü Hep yani promosyon, heh pardon, promosyon değil mi? He sizin e, ikramiyeler yaptı, değil mi Sayın İncir ağacı? Denizli Devlet Hastanesi'ndesin. Evet, aynı şehirdeyiz arkadaşım. Ben sorduğumda şey yapmıştım ama promosyonla alakalı bir görüşelim bakalım. Çünkü kadrolarınızı almıştır yani. Onu bir Hasan Bey e arayalım. Ali Bey miydi? Ali Beydi. Ali Müdürmüş. Ali Bey ile bir görüşelim sen incir ağacı. Orada mı çalışıyorsunuz? Evet. Enflasyon zammı alacak mıyız? Şöyle, ee, aldığınız ücretinizi düşüklüğü baz alındığında yüzde dörtlük zam çocuksu kalıyor. Bu durumda yetkili sete kadar bizler ve e, kurumlarca belirtildiğinde yani buna yürütme organı hiçbir zaman sessiz kalmadı, duyarsız kalmadı. Çalışma Bakanlığı'nın, maliyenin bu konuda uygun bir formülle özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın katkısıyla, ya çünkü dayanamıyor ya, böyle şeyle iletildiğinde dayanamıyor yani mutlaka bir çizim noktasına destek veritiyor. Devreye giriyor Sayın Cumhuriyet Başkanımız. Efes'siz zaman alacak biz demiş. Anlayamadım Sayın Hasan Koca Bey. Evet Sayın Yılmaz, belediye şirketlerini bayram vesaileri bir Evet 3 kat alıyorsunuz. 1'e 3 alıyorsunuz Sayın Ahmet Yılmaz. Komik olmasın. 1'e 3 diyorlar ya. Hani bazen bir deyim vardır, birinin üçünü alırsın diye, yok öyle bir şey yok, üç katını alıyorsun günlük maaşının. Milli eğitimlerde sıkıntı var, bankalar milli eğitimlere o ilgi müdürlüklerindeki sayı yeterli görmeyip promosyon vermeye yanaşmıyor Sayın Selim. Milli eğitimde çalışanlar arkadaşlar maaşlarındaki iyileşme zamanla gerçekten oturacak. O kardeşim Dedikodu TV arkadaşlar <gülüyor> Dedikodu TV'ye de mutlaka el atın bakın çok esprili konular var sağ olsun kardeşim gelmişken de yayınımıza çok değerli bir kardeşimiz kanalını izleyerek beğenerek izliyorum özlemişim kardeşimi selam ediyorum Dedikodu TV'ye Kardeş kanalım benim arkadaşlar bilginiz olsun abone olursanız sevinirim ona da Zuhar Güzelci, lütfen Devlet Hastanesi'ne maaşlar çok düşük. Ee, Sayın Güzelci, Devlet Hastanesi'ndeki durum şöyle. Tehdiyeler mutlak oturacak, ikramiyeler oturacak. 12 aya böldüğünüzde 300-400'lük bir dilim pastadan faydalanmış olacaksınız. Bunun yanında promosyonlar da size iterek sağlayacak. Bunun yanında da 2019 başında göreceksiniz Allah'ın izniyle. Çok büyük bir sıkıntı olmazsa seyyanen zam olacak. Bu sizin için hayatı gerçekliyor. Lütuf değil arkadaşlar bakın. Seyyan Enzamı olarak görmeyin. O size hükümetin enflasyonun altında kalmamanız için vereceği bir para. Allah'ın izniyle bekliyoruz. Belediyelerle ilgili Sayın Köksal çok giriş bir yayın yapacağım. Çünkü belediyeleri bekleyen güzel haberler var. Neden mi? Seçim var. Videonun başında bahsettim. Seçim deyip geçmeyin. Belediyeler bulundukları şehirlerde. Genelde oranın ikametlerindeki işçiler oranın memleketleriyle çalışırlar. Onlar da bulundukları şehirdeki oy verme potansiyeli domine ederler. O yüzden çok önemli. Tunceli Devlet Hastanesi çoktu 1800 TL. Sen güzelce Tunceli Devlet Hastanesi'nde genelde böylelikle siz 1800'le geçmediniz mi? Tunceli Devlet Hastanesi'nde eğer başka bir durum varsa aramaya çalışırım. Kurum değiştirme için biraz var kimsesiz. Biraz var. E, Konum içinde belki görevlendirme ibedi durumlar için, valilik yazısıyla geçici görevlendirmeler yapılabilir. Yıl içinde. sendikalar mesela geçen nüfus müdürlüğü bir üniversiteden personel istemiş. Sendikanın bize maddi katkısı var mı? Ya yolu anlamda var. Manevi katkısı çalışırsa daha çok. Maddi katkısı da sizin haklarınızı promosyon gibi şeylerde de araması lazım. Bankayla pazarlı, kızıştırması lazım, idari güç vermesi lazım. Fazla çalışmanızı ödediyseniz teşekkürler sayın Yılmaz Evet. Ee, bir de Temmuz'da yüzde ee, ne demiş? Bakalım. Tamamdır. Evet, biz Temmuz'da yüzde kaç zamlı alacağız? Belediye şirketleri hocam bizamet demiş. Yani yüzde dört zam şimdilik olacak, da inşaat daha iyileştirecektir. Gece çalışıyorsunuz. Ee, o zaman gece mesai farkını alacaksınız arkadaşım. Yüzde onluk zamlı e, gece mesai farkını alacaksınız teknisyensiniz. İnşallah Tücceli Devlet Hastanesi'yle itibatlı olalım. Sayın Güzelci. Mesai saatleriyle alakalı durumlarda arkadaşlar. Evet. İşte bu olmamalı. Belediyede de bu olmamalı. Hala kurumlar oturmadı. Yönetmelikler oturmadı inşallah. Milli eğitimde çalışanların maaşı ne kadar oldu bilgileri sevinirim demiş. Milli eğitimdekilerin çalışanların maaşları arkadaşlar statik maaşlara devam ettiler. İnşallah daha da artacak. Evet aleyküm selam sayın Dağ. ile ilgili müjdemiz şu anlık acil bir şey yok. Ama mutlaka seçim öncesi güzel bir imkanlar oluşturmaya çalışacağız. Teşekkür güveniyoruz demiş. Çok teşekkürler Sayın Yılmaz. Evet, ki veriyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız. Allah razı olsun. Allah sağlık, afiyetini daim eylesin. Milletimizin, milletimizin başında daim eylesin. Ben hastanede tıkı ok çalışıyorum. Taşırındaki muayene. Evet. demiş. Şöyle farklar falan oluyordu. Ekstra da bazı bu farklar ana maaş olarak değerlendirmeyip geçiş yaptınız ya. İnşallah bunlar dengelenir Ali Bey. Biraz sabredin. Kapsu aldıkça eskisinden de daha iyiye döneceksiniz. Özlük haklarınız mutlaka iletilecek. Bununla ilgili biraz sürece ihtiyaç var. Mesaizedeki 110 farkını dilekçeyle idareye yazın. Bu doğal hakkınız. Teşekkürler evet. Dediko TV'ye bol bol like atın arkadaşlar. Videoları çok güzel. Evet Ekrem Altaş. Gelir hastaneleri maaşları tam bir imzalet. Bu promosyonu da banka müdürü <gülüyor> Aman aman Ekrem Bey. Mesajı düzeltin. <gülüyor> yani, banka müdürlü. Telefonla mı yaptınız? Nasıl yaptın <gülüyor> Ekrem Bey. Aleyküselam Büyükon TV. Teşekkürler kardeşim. Sağ olasın Gökhan. Sağ olasın Gökhan'cığım. Senin varlığın yeter. Görüşelim Gökhan. Benim bir şey yapalım. Telefonlaşalım da ee, şey yaparız tamam mı? Ben sana kanala yazarım telefonumu. <gülüyor> Muammer Kiraz ya yani da yazarım tamam Gökhan. Maaşımız 2500 sorun yok. maaş alıyor Muammer Kiraz güzel çalışıyorlar. Ya maaşta sorun yoksa çok güzel. Maaşlar artacak arkadaşlar. Sayın Ela. Sosyal Güvenlik Kurumundaki maaşların düşüş yoksa artışlar zamanlı olacak arkadaşlar. İnşallah mutlu olun, umutlu olun. Sayın Federbahçe, evet, evet takımdaşım. Çok teşekkürler Sayın Hayvana. Evet. Ha bir de benim. Allah. Kahveyi döktük arkadaşlar. Bir saniye. Kahveyi döktük. Bir saniye arkadaşlar. Yayında kaza oldu. Kahve masaya döküldü. Ortalık kahve doldu. Ben biraz müsaadenizi isteyeceğim arkadaşlar. Şimdilik yayını durduruyorum. Ee, i̇nşallah bir dahaki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize sağlık ve e, esenlikler diliyorum. Ee, i̇nşallah e, yarın da yayınım var. Kalan yorumlara yazacağım ben. Sorulara cevap yazacağım. Görüşmek üzere. hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Ee, yarın yayınım olacak arkadaşlar. Mutlaka bilgilendireceğim. Kendinize bakın arkadaşlar.